Çana kale içinde vurdular beni. Çana kale içinde. Ay yıldızlı bayrağın inmesin yerlere Nice gençleri gömdük Çanakkale'de biz siperlere Unutma kardeşim başka vatan yok Vatanımızda vatanımızda gözü olan çok Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmanı karşı oh, oh, oh. Genç şehime yva, ana ben gidiyom. Düşmana karşı of, genç şehime yva. Bak şu yeri inleten kahraman erlere, Türk alışkındır akınlara seferlere. Vatan için şehit olmak ne büyük lütuftur. Bu, bu herkese nasip olmaz bir mutluluktur. Canak kalem içinde bir uzun sel. Kale içinde bir uzun sevi. Kimimiz nişanlı, kimimiz sevili? O oh, gençliğimiz. Kimimiz nişanlı? Ya kimimiz sevdim Oh genişliği mi var bu topraklar için şehitler verdik veriyoruz Türküz Türklüğümüzde gurur duyuyoruz unutma kardeşim başka vatan yok vatanımızda Vatanımızda gözü olan çok